Ne sesi bu kuzey? Kedi sesi mi, köpek sesi mi? Ne sesi anneciğim? Anne ben. Hayır, o benim gölge. Yastık bile yerde. Hadi çabuk topla bunları, çabuk. Çok çabuk, çabuk, çabuk. Hadi. Hadi yastığı yerine koyalım. Gel yardım edeyim sana. Hadi, çabuk onları da topla. Toplamadın. Hadi birazcık topla. Efendim? Ne sesi bu oğlum? Gel yavaşça bakalım. Anne, Geç. Anne. Gel. Korktun mu? Anne. Ne sesi geliyor sence? <gülüyor> Hı? Bakalım sessizce. Hüseyin. Ne sesi bu? Allah! Gidemeyeceğim. Kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Hadi oyuncaklarımızı toplayalım biz gel. Kapıyı mı kapatayım? Tamam hadi kapatıyorum. Hadi oyuncaklarını toplayalım gel. Aa, yine mi ses geldi? Ne sesi bu? Ne, ne sesi bu Kuzey? Kedi sesi mi? Köpek sesi mi? Ne ses anneciğim? Anne ne? Hayır o benim gölge. <gülüyor> Korktun mu? Kapıyı açmamız lazım. Ay anne. Neden? Korktun mu? Ben bakayım o zaman. Sen arkamda dur hadi. Korktun mu? Bu ne? Bu ne? Anne. Evet benim gölgem o. Bu? O da Kuzey Ata. <gülüyor> Yerde gölgen var mı? Yok. Benim gölgem var. Da -da -da -da -da. Merhaba. Anne. Hadi tekrar bakalım. Ama bu sefer sen önde dur tamam mı? Hadi aç kapıyı. Neden? Ama, anne, anne. Ben mi açayım? Çok korkaksın Kuzey. Bu ses nereden geliyor? Anne, baba, anne, baba. Kapatayım mı? Korktun mu? Evet, Hadi kaçalım o zaman gel. Hayır, ne bu Kapatmayalım mı? Hadi kilitleyelim kapıyı. Evet kapımızı kapattık. Evet hapis oldu demek Kuzey? Hadi gel biz oyuncaklarımızı toplayalım. Ay abartma. Evet hapis oldu. Hayır. Ya korkacak bir şey yok gitti artık o gel. Hadi oyuncakları toplama zamanı.